Değerli izleyenler dükkanın tarafsız Anahaber Bülteni'nde karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık İlmaz'la tarikhaber.com Anahaber Bülteni başlıyor. Yaklaşık 21.15'e kadar bu ekranlarda günahı çıkan gelişmeyi isterken paylaşacağız benim ana haber Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. Sosyal cep tarikhaber, Pinterest tarikhaber, Elham tarikhaber, TikTok tarikhaber, Facebook tarikhaber, LinkedIn tarikhaber, Yay tarikhaber, tarik Tumblr tarikhaber, Instagram et tarikhaber, Twitter, Tarık Haber, Red Dead Ground Life, 2008, YouTube, Tarık Haber TV ve Ömer Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanıtacak olursak değerli dostlar... Bir Kolay'da yayındayız, Bir Kolay kanalımız Tarık Haber Düğünden ulaşabilirsiniz. Upcan'ın yayında yayındayız, Upcan'ın yayın kanalımız Tarık Haber Düğünden ulaşabilirsiniz. Like'de yayında ister dostlar. Like kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitch'te yayındayız değerli dostlar. Twitch kanalımız Tarık Haber TV'den üzere ulaşabilirsiniz. da bu sohbet odaları var derdi olsa Twitterdanına bizi takip edebilirsiniz tarih haber kullanıcı adıyla İlk haberimize geçiyoruz. Değerli dostlar. Değerli izleyenler. 21.15'e kadar dediğimiz gibi bu ekranlardayız. Dolar günü 18,23 ile yükselişli altın. 1.008.34'le. ile euro. 18,32 İstanbul Borsası günü 3.52 ile yükseşte tamamladılar değerli izleyenler. Yol trafiğe kapatıldı. İşte ilk görüntüler. Feci metrobüs kazası yaralılar var değerli izleyenler. Son dakika haberine göre İstanbul'da feci kaza meydana geldi. ki metrobüs çarpıştı yaralılar var. Son dakika haberine göre İstanbul'da feci bir metrobüs kazası meydana geldi. Avcılar Şükrü Bey metrobüs durağı yakınlarında iki metrobüs çarpıştı. Kaza nedeniyle bazı yolcular yaralanırken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Metrobüs yolu ise trafiğe kapatıldı. İstanbul Valisi Ali, Ali Kaya. kaza sonucunda 40 kişinin yaralandığını belirtti. İşte son dakika haberin detayları. Haber. Haber. Güncel. Son dakika İstanbul'da feci kaza. İki metrobüs çarpıştı. Yaralılar var. Son dakika İstanbul'da feci kaza.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 Son dakika haberi, İstanbul'da meydana gelen feci kazada avcılardaki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle 2 metrobüs çarpıştı. Avcılar Şükrü Bey metrobüs durağı yakınlarında 2 metrobüsün çarpıştığı kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar var. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor. Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. Kazada ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, avcılarda meydana gelen metrobüs kazasında maalesef 42 hemşehrimiz yaralandı. İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince yaralılarımız en yakın hastanelerimizde tedavi altına alındı. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan duyurmuştu. Terörist tutuklandı. Akşener'in ziyareti sırasında ortalık bir anda hareketlendi. Flash gelişme. Damamı serbest bırakıldı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Giz. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20, 21 e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Tatil etti, evsiz kaldı, dönlüğünde neye uğradığını şaşırdı. Kiracılar dikkat, siz de başınıza gelebilir. Bir kiracılar ve ev sahipleri arasında yapılacak zamlarla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor. Her geçen günün şaşkınlık yaratan olaylar yaşanırken bu defa kiracı çıktığı tatilen geri döndüğünde adeta hayatının şokunu yaşadı. Ev sahibi kiracısıyla zam konusunda anlaşamayınca önceden imzalanan taahhütnameye tarih atıp tatildeki kiracıya icra gönderdi. Eşyaları evden boşaltan kiracı bir anda evsiz kalırken savcılık olayla ilgili alakalı soruşturma başlattı. Haber. Haber. Güncel. Tatile çıkan kiracı döndüğünde evsiz kaldı. İstediği zamlı alamayan ev sahibi öyle bir şey yaptı ki. Tatile çıkan kiracı döndüğünde evsiz kaldı. İstediği zamlı alamayan ev sahibi öyle bir şey yaptı ki. Bir süredir ile ev sahipleri arasında yapılacak zamlarla ilgili yaşanan anlaşmazlıklar devam ediyor. Her geçen gün şaşkınlık yaratan olaylar yaşanırken bu defa kiracı... Çıktığı tatilden geri döndüğünde adeta hayatının şokunu yaşadı. Ev sahibi, kiracısıyla zam konusunda anlaşamayınca önceden imzalanan tahmiknameye tarih atıp tatildeki kiracıya icra gönderdi. Eşyaları evden boşaltılan kiracı bir anda evsiz kalırken savcılık olayla alakalı soruşturma başlattı. Son dönemde ev sahibiyle kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklara bir yenisi daha eklendi. Bu defa yaşanan olayda ev sahibinin kiracısını evden çıkarmak için uyguladığı akıl almaz yöntem ve sonrasında yaşananlar adeta şok etkisi yarattı. Kiracıdan istediği zammı alamayan ev sahibi, kiracısının tatilde olmasını fırsat bildi ve tahliye tahriknamesini de kullanarak akıllara durgunluk veren işlemi yaptı. Ev sahibi, tarih bölümü boş olan elindeki tahriknameye tarih atıp ihtarname gönderdi. Tatilde olduğu için itiraz süresini de kaçıran ve neye uğradığını şaşıran kiracı evsiz kaldı. İşte detaylar. TVT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre, olay İstanbul Başakşehir'deki Bahçeşehir semtinde meydana geldi. Müşra avcı 4 sene önce bir bir ev kiraladı. Kira kontratını imzalarken tahliye tahlüknamesine de imza attı. Tahlüknamenin bir nüshası ev sahibinde diğer nüshası da kiracıdaydı. Kiracının tatilde olmasını fırsat bildi. İddiaya göre, ev sahibi bunun protokol gereği olduğunu söyledi. Ancak yıllar sonra kira zammı sebebiyle anlaşmazlıklar başladı. Kiracı Güşra avcı Temmuz ayında tatile çıktı. Ev sahibi de bu dönemi fırsat bildi. Avcının ev sahibi boş tahliye tahriknamesi üzerinde bir değişiklik yaptı. İddiaya göre tahriknameye kendi oluşturduğu bir tarihi yazdı. Ardından da bu tarihe göre evi boşaltmasını istedi. Tahriknamenin tarihi 1 Temmuz 2022 olarak atıldı. Kiracıya ihtarname gitti. Büşra avcı tatilden döndüğünde neye uğradığını şaşırdı. Hem evini boşaltması için ihtarname gelmiş hem de tatilde olduğu için itiraz süresini kaçırmıştı. Ev icra memurlarınca boşaltıldı. Eşyalarım ortada kaldı, depoya koydum. Kiracı Büşra avcı, memurlar evi boşalttıktan sonra ben çok mağdur oldum. Eşyalarım ortada kaldı, depoya koydum. Bir depo kiraladım şu anda bir depoda. Burada da ailem olmadığı için kalacak yerim olmadığı için arkadaşımın tanıdığı bir ailenin yanında kalıyorum 15 gündür. Hem maddi hem manevi zorlanıyorum diye konuştu. Özel eşyalarına badana parasını ödeyene kadar el koydu. Ev sahibi, Güçra Avcı'nın özel eşyalarına da evin badana parasını ödeyene kadar el koydu. Evsiz kalan Güçra Avcı soluğu savcılıkta aldı. Savcılık soruşturma başlattı. Savcılık ev sahibi hakkında özel belgede sahtecilik suçundan soruşturma başlattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan duyurmuştu. Terörist tutuklandı. Bakan Kasapoğlu duyurdu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-15'e kadar bu ekranlardayız. Değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz ondan bir açıklama geldi. Gidenlere uğurlar ola dedi. Son dakika abine göre ondan net mesaj geldi. Gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de, giden de uğurlar ola dedi. Son dakika abine göre CHP'ye Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya bana ka katılın ya da önümden çekilin sözlerini açıklık getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan CHP'leri bazı kurmaylarımın Beşli çetelerle görüştüğüne dair habere devre sokacakları bilgisi geliyor. Benim böyle kurmaylarım olmaz, oldurtmam dedi. Çetelerle pazarlık yapanların gözünün yaşına dair bakmayacağını belirten Kılıçdaroğlu, gidenlere de uğurlar ola ifadelerini kullandı. Haber, haber, politika. Son dakika Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj, gözünün yaşına bakmam, gidenlere de uğurlar ola. Son dakika Kılıçdaroğlu'ndan net mesaj, gözünün yaşına bakmam, gidenlere de uğurlar ola. Son dakika haberi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ya bana katılın ya da önümden çekilin sözlerine açıklık getirdi. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaşan CHP lideri, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam dedi. Çetelerle pazarlık yapanların gözünün yaşına dahi bakmayacağını belirten Kılıçlaroğlu, gidenlere de uğurlar ola ifadelerini kullandı. Son dakika, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçlaroğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Dikkat çeken ifadeler kullanan ve önemli mesajlar veren CHP lideri Kılıçlaroğlu, ya bana katılın ya da önümden çekilin sözlerine de açıklık getirdi. Bazı bilgiler geldiğini paylaşan Kılıçlaroğlu, Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam dedi. Son dakika Kılıçdaroğlu kendi yol arkadaşlarıma dedim. İşte CHP lideri Kılıçaroğlu'nun gündem yaratan açıklamaları. Ya bana katılın ya da önümden çekilin demiştim. Onu da netleştireyim. Kendi yol arkadaşlarıma dedim. Beşli çeteler, bazı sermayedarlar, varlıkçılar, Çantacılar bu ülkenin ikinci yüzyılını dizayn etmeye kararlı. Ben ve arkadaşlarım da onlara karşı dimdik durmaya kararlıyız. Haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor. AK Parti'nin ihalecisi kötü, gelsin bizimkiler demeyenler yol arkadaşım olacak. Şimdi bazı sermayedarlar, bir takım medya üzerinden, bazı kurmaylarımın beşli çetelerle görüştüğüne dair haberleri devreye sokacakları bilgisi geliyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak sözler. Adeta rest çekti, yolunuz açık olsun, ayrılın bizden. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Kimlerin bu operasyonun arkasında olduğunu da biliyorum. Benim böyle kurmaylarım olmaz. Oldurtmam. Benimle olacaklara net söyledim. Bay Kemal'de komisyon olmayacak, ihale olmayacak, haksız zenginleşme olmayacak. Benimle yürüyecek olanlar bunu bilerek gelsinler. Gözünün yaşına bakmam. Gelenler, çocuklarımız için, torunlarımız için, gençlerimiz için gelsin. Vatanımızın, doğmayı bekleyen evlatları için gelsin. Fakir fukara için gelsin. Bırakın herhangi bir kurmayım. Bu çetelerle pazarlık yapan evladımın bile gözünün yaşına bakmam. Gidenlere de uğurlar ola. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dikkat çeken seçim sözleri. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık e, 21-15'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Söy bir anda buz kesti cenaze yer yerinde kurtulan dedi eski TFP yöneticisi açıkladı değerli izleyenler. İstiyon'ta bu TFF eski yöneticisinden Fatih Terim'in sözleri geldi. Ceza Cezaverinde kurtulalım dedi. Son dakika haberine göre Türkiye Futbol Operasyonu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan katıldığı bir televizyon programında oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın eser ismelerinden Fatih Terim hakkında konuşan Soydan, Fenerbahçe'de olduğu dönemde kendisine teklif yaptıklarını söylerken Galatasaray'da bazı yöneticilerin terimden kurtulmak istediklerini de getirdi. İşte sözler. Spor. Spor. Galatasaray. Stüdyo buz kesti. TFF eski yöneticisinden Fatih Terim sözleri. Ceza verin de kurtulalım. Stüdyo buz kesti. TFF eski yöneticisinden Fatih Terim sözleri. Ceza verin de kurtulalım. Son dakika. Türkiye Futbol Federasyonu ve Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selim Soydan, katıldığı bir televizyon programında oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim hakkında konuşan Soydan, Fenerbahçe'de olduğu dönemde kendisine teklif yaptıklarını söylerken, Galatasaraylı bazı yöneticilerin Terim'den kurtulmak istediklerini dile getirdi. İşte o sözler. Daha önce Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yöneticilik yapan Selim Soydan, A-Spor'da katıldığı bir programda gündem değiştirecek itiraflarda bulundu. Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim hakkında anekdotlar anlatan Soydan, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde kendisine teklif götürdüklerini söylerken, Galatasaraylı bazı yöneticilerin Terim için kullandığı bomba ifadeleri de açıkladı. İşte o açıklamalar. Terime teklif yaptık. Fatih Terim için açıklama yapan Soydan, Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemde deneyimli teknik adama teklif yaptıklarını söyledi. Selim Soydan, biz seni almaya geldik dedi. Sen her şeyi tattın bu kulüpte. Arka arkaya 4 sene şampiyon olduktan sonra oldu bu. Kaç para istersen yaz dedim. Teşekkür ederim abi ama ben Galatasaraylıyım dedi. Senin burada yapacağın bir şey yok, sen rakipsin, seni burada kimse istemez. Sen bunların üstüne çıktın, böyle başarı ve ego çok zor bir şeydir. Ama Fatih Terim çalışarak yaptı. Doğmuş olduğun kulüpte 34 tane kupa alacaksın, hadi sayın dünyada kaç kişi var böyle. Ne oldu bugüne gelince, Fatih'e hepsi düşman oldu. Bunu sorun, Fatih Terim'e ifadelerini kullandı. Ceza verin de kurtulalım. Soydan, ayrıca Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı kırmızılı üç yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, Fatih'e ceza verin de kurtulalım şeklinde konuştuğunu söyledi. Deneyimli spor adamı, ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor ifadelerini kullandı. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-15 kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Gerici itirafçı oldu. Orası dehşet eviydi. Dört tuba arasında 30 yıl sürdü dedi. Adnan Oktar davasında itirafçı olan sanık orası dehşet eviydi. 30 yıl boyunca dayak yedim dedi. Adnan Oktar organize suç örgütü davasında itirafçı olan Müge Ö anlattıklarıyla şaşkına çevirdi. Oktar'ın evine harita hapis hayatının yaşadığını ifade eden kereciklerden Müge Ö. Ben 30 sene önce girdim 30 yıl boyunca dayak yedim. Gel buraya diyordu dövüyordu. Dört duvar arasında çev çeviri yapıyordum. Kendisi ailemi parçaladı. Ablamın ölümüne neden oldu. Orası dehşet evi yıkılan evde kalp insan eziyet gördü, kaşları kazıtıldı, saçları kesildi, ailemizden, çevremizden izole ettiler dedi. Haber, haber, güncel. Adnan Oktar davasında itirafçı olan sanık, orası dehşet evi 30 yıl boyunca dayak yedin. Adnan Oktar davasında itirafçı olan sanık, orası dehşet evi 30 yıl boyunca dayak yedin. Adnan Oktar organize suç örgütü davasında itirafçı olan Müge'e anlattıklarıyla şaşkına çevirdi. Oktar'ın evinde adeta hapis hayatını yaşadığını ifade eden kediciklerden ö: ben 30 sene önce girdim. 30 yıl boyunca dayak yedim. Gel buraya diyordu, dövüyordu. 4 duvar arasında çeviri yapıyordu. Kendisi ailemi parçaladı, ablamın ölümüne neden oldu. Orası dehşet eviydi, yıkılan evde kaç insan eziyet gördü. Kaşları kazıtıldı. Saçları kesildi. Ailemizden çevremizden izole ettiler dedi. Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne yönelik İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda görülen duruşmanın 4. gününde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanıklardan Müge Ö'nün beyanı alındı. 72'si tutuklu 215 sanığın yeniden yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Müge Ö, 30 yılını geçirdiği örgütte yaşadıklarını anlattı. Sanık Mügeö, örgüte ilk giren kişilerden olduğunu ve bacı grubunda yer aldığını anlattı. Örgüte ilk girenlerin hepsinin ailesinin doktor, avukat gibi meslek sahipleri olduğunu ifade eden Sanık müge bu insanların dini inançlarının sömürüldüğünü, genç yaşta manipüle edildiğini dile getirdi. Mügeö, dava kapsamında 17 ay hapis yattıktan sonra cezaevinden çıktığını anlatarak, 30 yıl içinde yaşadığı örgütün kendisi gibi salonda bulunan insanların da tüm algılarını manipüle ettiğini söyledi. Bizi robot haline getirdi. Adnan Oktar'ın insanların algılarıyla oynayan, onları robot haline getiren biri olduğunu ifade eden sanık müliğe şöyle konuştu. Bir dakika bile çalışıp helal para kazanmamıştır. Ben 30 sene önce girdim. Hepimiz çok tahsilli insanlarız. Hepimizin bu özelliklerini aldı. Araştırın. Ankara'da varoş bir yerden çıkmadı. Hiçbir özelliği olmayan, narsist bir insandır. Bu, bizim becerimizi kullandı. Erkekleri işlere yolladı. Kimin içine, kimini Amerika'ya yolladı. Paralarını aldı. Onlarca sene bu lüks hayatı bizi sömürerek yaşadı. Güzellikleri, zaaflarını kullandı. Bize Kur'an ile yaklaştı. Yavaş yavaş emir felsefesini bize enjekte etti. Şu an kendi kişiliğimi yeni kazandım. Arkada dinleyen insanlar, kendilerine ne dikte ediliyorsa onu yapıyorlar. %51 Adnan Oktar suçluysa %49 yöneticileri suçlu. 30 yıl boyunca dayak yedim. Örgütün sisteminin cezaevinde de devam ettiğini anlatan Müge Ö, Adnan Oktar'ın avukatlarıyla görüşerek dışarıya mesajlar yolladığını öne sürdü. Sanık Müge Ö, kadın avukat, bana sevgilim seni çok seviyorum diye niye mesaj yollasın? Özellikle erkeklerin nasıl bir hayat yaşadığını öğrenince kan beynime sıçradı. Vicdanları körelmiş insanlar. Ben artık hayatımı bitirdim. 52 yaşındayım. Müşteki kızlar var. Ellerini taşlarının altına soktular. Onları tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Gel buraya deyip dövüyordu. Adnan Oktar'dan münafık paylaşımı yapın, emrinin geldiğini kaydeden sanık Müge'ı, kendisinin de bu paylaşımı yaptığını anlattı. Sanık Müge'öp, Adnan Oktar'ın şu anki amacının kendisine hayranlığını dile getiren insanları bir arada tutmak olduğunu belirterek, 30 yıl boyunca dayak yedin. Burada oturduğu gibi oturuyordu. Gel buraya diyordu, dövüyordu. Baskıdan, sindirilmeden ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İstediklerini yapsınlar, benim bir Allah'a verecek canım var şeklinde konuştu. Oradan giderseniz cehenneme gidersiniz, buna inanıyorsunuz. Sanık Ö. Bu insanlar, Adnan Oktar gibi bir insanı neden sevsinler? 70 yaşında bir adam, dizlerine kadar fıtık var. Onun tek derdi benim fıtığım görüldü mü? ifadelerini kullandı. "Örgütün içinde yalan söylemek, nefes almak gibi bir şeydir" diyen Sanık Müge Öğ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben süpermarketleri reklamlarda görüyordum. Dört duvar arasında çeviri yapıyordum. Ben İstanbul'u bilmem. Televizyon dizilerini drone ile çekiyorlar ya onlardan görüyordum." Ben Paris Londra metrolarını avucumun içi gibi bilirdim. İstanbul metrosuna iki sene önce binebildim ancak. ilk yıllar ne zaman dışarı çıkacağım belli değildi. Orası denişet eviydi. Yıkılan evde kaç insan eziyet gördü, taşları kazıtıldı, saçları kesildi. Ailemizden çevremizden, arkadaşlarımızdan izole ettiler. Sanık bir şu an verdiği bilgilerin bir kazanç olduğunu belirterek, bundan sonra böyle örgütler kurulmasın, İnsanların evlatları heba olmasın. Ben intihar etmeyi çok düşündüm. Hem sevmiyorsunuz hem de kalmak zorundasınız çünkü Mehdi inancı var. Oradan giderseniz cehenneme gidersiniz, buna inanıyorsunuz. Bu insanın şöyle bir manipüle yöntemi var. Haber yolluyordu, 3 ay var, çıkacağız. 4 ay sonra Mehdi gelecek şeklinde diye konuştu. Kamera çekseydi netfi 12-13 sezon dizi olur. Oktarın, ailesinin parçalanmasına ve ablasının ölümüne neden olduğunu, bu nedenle ceza almasını istediğini söyleyen Mügeöp, sevilecek insan değil, bu tipe bakın, şu saçlara bakın. İnsan fıtratına aykırı bir insan şeklinde konuştu. Adnan Oktar'ın örgüt yöneticisi konumunda olan Dilemürer ve Alev Babunay'ı hiç aşağılamadığını anlatan Sanık Mügeöp, bu kişilerin haricinde herkesi eziyet ederek aşağıladığını dile getirdi. Sanık ö, Adnan Oktar'ın attığı dayakları nefis telkini olarak algıladım ve bu duruma normal değil diyemedim. Kamera çekseydi netfi 12-13 sezon dizi olur dedi. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası, yasal uyarı, RSS'ye. Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa,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 Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 21-15 e kadar bu ekranlardayız. ve diğer filmimize geçiyoruz. Kıyafetini gördü, yapmalı gençlik kalmadı değerli izleyenler, Adresi gelmiştim, kaçtı önü önü dön yakına gel dedim. <Gülüyor> Soğak röportajında tepki çeken anlar yaşamını genç katan yapmadı, iğrençlik kalmadı. Viyana polisi harekete geçti değerli izleyenler. Ağustos'a çektiği YouTube videolarıyla bilinen bir kişi. Soğak röportajıyla sosyal medyada bilinen oldu. Turist bir kadına gi giydiği kıyafet üzerinden yorum yapan ve sorularıyla birçok kişinin tepkisini çeken kişi hakkında Viyana polisinin soruşturma başlattığı. Belirtildi söz konusu kişi turist kadına ya aile var burada utanmıyor musun böyle giyiyorsun insanlara abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim abdestin kaçtı insan üstüne bir şey giyer de gelir dedi. Haber. Haber. Güncel. Sokak röportajında tepki çeken anlar. Genç kadına yapmadığı iğrençlik kalmadı. Viyana polisi harekete geçti. Avusturya'da çektiği YouTube videolarıyla biliniyordu. Son röportajı sosyal medyada gündem oldu. Sokak röportajında tepki çeken anlar. Genç kadına yapmadığı iğrençlik kalmadı, Viyana polisi harekete geçti. Avusturya'da çektiği YouTube videolarıyla bilinen bir kişi son röportajıyla sosyal medyada gündem oldu. Turist bir kadına giydiği kıyafet üzerinden yorum yapan ve sorularıyla birçok kişinin tepkisini çeken kişi hakkında, Viyana polisinin soruşturma başlattığı belirtildi. Söz konusu kişi turist kadına, ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Ben mesela buraya abdestli geldim, abdestim kaçtı. İnsan üstüne bir şey giyer de gelir dedi. Avusturya Viyana'da sokak röportajları yapan ve YouTube videoları çeken Türk, turist kadının kıyafeti üzerinden yaptığı çirkin yorumlarla tepki çekti. Sosyal medyada gündem olan kişi Viyana sokaklarında genç kadına ''Ya aile var burada utanmıyorum musun?'' şeklinde sorular sordu. Videonun yayılmasının ve birçok kullanıcıya ulaşmasının ardından söz konusu durumdan Viyana polisi de haberdar oldu. Bunun üzerine Viyana polisi resmi Twitter hesabından kişiyle ilgili harekete geçildiğini duyurdu. Söz konusu paylaşımda bilgiler sorumlu polis karakoluna iletildiği ifadelerine yer verildi. Die informatönen urdean diez ustundige polizei inspektöne itergelet etti. Polizei september 8, 2022. Abdestim kaçtı. C adındaki röportajı yapan Türk, yoldan çevirdiği yabancı kadına, önünü dön, yakına gel bakayım dedikten sonra, ya aile var burada utanmıyor musun? Böyle giyiyorsun insanların abdestini kaçırıyorsun. Aile var burada. Ben mesela buraya abdestli geldim. Abdestin kaçtı. Böyle giydiğin için. İnsan üstüne bir şey giyer bacım. Harbiden çok terbiyesiz terbiyesiz şeyler yapıyorsunuz ifadelerini kullandı. Genç kadının Türkçe bilmediği için söylenenleri anlamadığı ve sık sık gülümsediği görüldü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mezir ve acı haberi duyurdu. Bir asker şehit oldu. Ağabey bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21. 15'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Milli Savunma Bakanlığı'na acı haberi duyurduğu bir askerimiz maalesef şehit düştü değerli izleyenler. Milli Savunma Bakanlığı'na yapılan açıklamaya göre 23 Ağustos tarihinde teröristlerce yapılan roket atar taciz sonucunda yaralarak hastaneye seyredilen e, polis uzman çavuş Ramazan uçakçının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtaranarak 9 Eylül'de şehit olduğu bildiriniz. Mezir Bey acı haberi duyurdu. Bir asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Ağustos tarihinde, teröristlerce yapılan roket atar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P.O.C. Çavuş Ramazan uçakçının yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül'de şehit olduğu bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 23 Ağustos'ta teröristlerce yapılan roket atar tacizi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan piyade uzman çavuş Ramazan uçakcının şehit olduğunu açıkladı. Sitenin yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde 23 Ağustos 2022 tarihinde, Teröristlerce yapılan roket atar tacizi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız piyade uzman çavuş Ramazan uçakçı yapılan tüm uydahalelere rağmen kurtarılamayarak 9 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsallığı ve sabır dileriz denildi. İLLİHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan duyurmuştu. Terörist tutuklandı. Pişkin hırsızdan yüzsün. O haber bürtülemiz devam ediyor. Yaklaşık 21.15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Erdoğan duyurmuştu. Terörist tutuklandı değerli izleyenler. da Erdoğan duyurmuştu. DAEŞ'in sözde üst düzey yöneticisi tıklandı. Türkiye'de yakalanarak gözaltından DAEŞ'in sözde üst düzey yöneticilerinden Abu Zeyd Üstad Zeyd Kodatlı terörist tutuklandı. Basar Hatta Cezzal elle samodaya çıkartıldığı mahkemeceye anayasayı ihlal suçundan tutuklandı. Haber. Haber. Güncel. Yakalandığını Erdoğan duyurmuştu. Deylaş'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı. Yakalandığını Erdoğan duyurmuştu. Deylaş'ın sözde üst düzey yöneticisi tutuklandı. Türkiye'de yakalanarak gözaltına alınan D.A.Ş'ın sözde üst düzey yöneticilerinden Abu Zeyh Üstad Zeyh Kod adlı terörist Bashar Hattab Nazal al çıkarıldığı mahkemeci anayasayı ihlal suçundan tutuklandı. D.A.Ş'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden Abu Zeyh Üstad Zeyh Kod adlı terörist Bashar Hattab Hazalar al bugün sağlık kontrolünün ardından çağlayandaki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça sorgulanan şükleri Al-Sumay anayasayı ihlal, Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan tabiyle teşhüs suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sürp Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Basar Hatta Nazal al tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhurbaşkanı açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide Terör örgütü Deaş'ın sözde en önemli üst düzey yöneticilerinden Abu Zeyh Üstad Zeyh Kod adlı terörist Bashar Hatta Nazal ar Türk güvenlik güçleri tarafından Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Teröristin yakalandığında, kılıp değiştirmek için kafasında peruk olduğu görülmüştü. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mezir ve acı haberi duyurdu. Ola haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 21.15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Taraftarlar çıldırdı işte tahkim kurumu Joseph Karar'ı son dakika haberi Türkiye Futbol Federasyonu tahkim kurulu. Beşiktaş işte, Ankara Vüceo maçında kırmızı kart görerek oyun dışına kalan Brezilya futbolcu Joseph de Souza için yaptı itiraz reddetti işte detaylar. Spor. Spor. Beşiktaş. Taraftar çılgına döndü. İşte tahkim kurumunun Josef kararı. Taraftar çılgına döndü. İşte tahkim kurumunun Josef kararı. Son dakika. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Ankara gücü maçında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Brezilyalı futbolcu Josef de Soza için yaptığı itirazı reddetti. İşte detaylar. Josef de Soza. Beşiktaş'ın, Ankara gücü maçında sahaya giren ve Beşiktaşlı futbolculara tekme atmak isteyen bir taraftara yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gören Josef de Soza için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedildi İşte Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret aş'nin futbolcusu Josef de Soza Dias ile ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 8 Eylül 2022 tarih ve E-2022-2023-54K-2022-2023-75 sayılı kararına itirazı incelendi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin futbolcusu Josef de Soza Dias'ın kırmızı kart görmüş olması nedeniyle 94-4 hükmü bağlamındaki otomatik cezası dışında ayrıca ceza tayinine yer olmadığına karar verilmesinde yapılan müzakere neticesinde. 1. Esas hakkında karar verildiğinden uygulamanın durdurulması talebinin reddine. 2. PFDK kararının sonuç bölümünde usul ve mevzuata aykırı herhangi bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddiyle kararın onanmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir. TFF Tahkim Kurulu, taraftar çılgına döndü. Alınan bu karar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, Beşiktaşlı taraftarlar bu karar sonrası TFF tahkim kurulu için istifa edin şeklinde paylaşımda bulundu. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası. Ana haber ürtenimiz devam ediyor yaklaşık 21.15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme geldi. O tabloyu işaret etti değerli izleyen yani. Son dakika haberine göre Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'nin büyük oranında anlaştığı Tayip Talha Sarıca kadrosuna katarken bu transferin yankıları sürüyor. Seyahp yazarlar yeni transferin dair yaptığı paylaşımına sarraçları e göndermedi bulundu. İşte Beşiktaş'ın oy paylaşımı ve detayları. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye olay gönderme. Son dakika. Beşiktaş'ın Adana Demirspor'dan Ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaştığı tayip Tal 3'ü kadrosuna katarken, bu transferin yankıları sürüyor. Siyah Beyazlılar yeni transferine dair yaptığı paylaşımda Sarılacı Vertlilere göndermede bulundu. İşte Beşiktaş'ın o paylaşımı ve detaylar. Tayip Tal 3 Süper Lig'de transfer döneminde perde, 8 Eylül itibarıyla resmen kapandı. Transfer döneminin son saatlerinde transferler ardı ardına açılırken, Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş ile anlaşma sağlamıştı. Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ve imza aşamasına geldiği oyuncu için Adana Demirspor başkanı Flash bir şekilde Beşiktaş'a hayırlı olsun açıklaması yapması gündeme bomba gibi düşerken Beşiktaş ceketinden de bu transfere dair ezeli rakibi Fenerbahçe'ye göndermeli bir paylaşım geldi. Doğru adreste. Siyah beyazlılar. Genç futbolcu için resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşımında bulunurken, paylaşımına doğru adreste notunu düştü. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye gönderme. Beyaz kadın U'na işareti doğru adreste http MyNetSpor, MühnetSpor, September 9, 2022. Herkese nasip olmaz. Beşiktaş, videonun ardından Tayyip Talhan'ın, Herkese nasip olmaz Beşiktaşlılık sözlerinin yer aldığı bir yazının önünde fotoğrafını paylaştı ve paylaşımda da aynı sözlere yer verdi. İki de teşekkürler. Beşiktaş'a imza atmasının ardından kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Talip Talhasamış transferinden duyduğu mutluluğu anlatan adım Beşiktaş'la ilk anıldığında çok heyecanlanmış ve mutlu olmuştum. Bu süreç mutlu sonuna tamamlandığı için iki de teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a oynamaya ve şampiyonluklar yaşamaya geldim. Kaliteli bir kadroya dahil olduğunu biliyorum. Beşiktaş taraftarı önünde oynamanın verdiği sorumluluğun farkındayım. Beklentileri karşılayabileceğime inanıyorum. Kendime güveniyorum. Umarım Beşiktaş taraftarını mutlu edebilirim ifadelerini kullandı. Şampiyonluk Sözleri Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarına vurgu yapan 22 yaşındaki futbolcu, Sahaya hırsımızı yansıttığımız zaman, rahat bir şekilde ligi şampiyon tamamlayabileceğimizi düşünüyorum diye konuştu. 17 yaşında anlamıştım. Lodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkmak için sabırsızlandığını dile getiren Talip Tal Hasanuç, 17 yaşında Beşiktaş deplasmanına gelmiştim. O gün, Türkiye'nin en büyük taraftar topluluğuna Beşiktaş'ın sahip olduğunu anlamıştım. Bu taraftarın önünde oynayabilmek çok özel bir duygu. Bu duyguyu tadırcağım için çok mutluyum şeklinde görüş belirtti. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik, gizlilik politikası. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-15'e kadar değer dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. GörüldüğüStackNavigator yer İzmir karşılıklı zeybek oynadılar değerli izleyenler. O anlar görülmeye değer. Ee, yer İzmir iki helikopter havada karşılıklı zeybek oynadı. İzmir'in kurtuluş yılı dönemi kapsamında havada zeybek oynayan helikopterler izleyen büyük beğenisini topladı. O anlar cep telefonu kamerasına ambient yansıdı. Yani yeah. İzmir. İki helikopter havada karşılıklı zeybek oynadı. İzmir'in kurtuluş yıl dönümü kapsamında havada zeybek oynayan helikopterler izleyenlerin büyük beğenisini topladı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Kurtuluşunun 100. yılında, İzmir'de helikopterler havada zeybek gösterisi yaptı. Kutlamalar kapsamında havada iki helikopter karşılıklı zeybek oynadı. Havada zeybek oynayan helikopterler izleyenlerden ilgi gördü. Helikopterlerin zeybek oynadıkları anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 6 ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı. Putin isyan etmişti. Erdoğan'dan net mesaj. Depremin nedeni kürtaj ve kadınların kısa giyinmesi. Anahtar kelimeler. Yorumları gör. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 21-15'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Çarpıcı, çarpıcı Harry mesajı yan yandı. İngiltere Kralından ilk açıklama geldi. Yeni İngiltere Kralı 3. Charles'tan ilk açıklama geldi. İngiliz halkına seslendi değerli Zeynep. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere tahtına oturan 3 Kral 3. Charles canlı yayında İngiliz halkına seslendi. Kral Charles, oğlu Prens William'ı Galler Prensi ilan ettiğini duyurdu. Kral öte yandan diğer oğlu Harry ve onun eşi Mankin için ise içi, diğer oğlum Harry ve eşi Meghan'a olan sevgimi buradan ifade ediyorum dedi. Haber. Haber. Dünya. Yeni İngiltere Kralı 3. Charles'tan ilk açıklama. İngiliz halkına seslendi. Yeni İngiltere Kralı 3. Charles'tan ilk açıklama. İngiliz halkına seslendi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü sonrası İngiltere tahtına oturan oğlu Kral 3. Charles canlı yayında İngiliz halkına seslendi. Kral Charles, oğlu Prens İlliamı Prensi ilan ettiğini duyurdu. Kral öte yandan diğer oğlu Harry ve onun eşi Meghan için ise, diğer oğlun Harry ve eşi Mevhan'a olan sevgimi buradan ifade ediyorum dedi. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası, oğlu yeni İngiltere Kralı 3. Charles, İngiliz halkına sesleniş konuşması yaptı. Kral 3. Charles'ın açıklamalarından satır başları. 70 sene boyunca annem kraliçe, pek çok devlete liderlik etti. Annemin anısına saygı gösterirken, Hizmeti adadığı ömrünü onurlandırıyorum. İngiliz Milletler Topluluğuna şöyle bir söz verdi. Hayatım kısa ya da uzun olsun hayatımın tamamını sizlere adayacağım dedi ve hayatını bu söz tanımladı. İlyam, Galler Prensi oldu. Oğlum İlyam Jornel Dükü olarak benim yerimi alacak. Bugün kendisini Galler Prensi ilan ediyorum. Diğer oğlum Harry ve eşi Meyhan'a olan sevgimi de buradan ifade ediyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kırmızı... ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.15'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler kırmızı bülteni aranıyordu yeraltı dünyasının tanınan ismi İstanbul'un göbeğinde öldürüldü değerli izleyenler ülkesinde kırmızı bülten aranan Sırbistan'ın önde organize yeraltı örgütlerinden Skalk Pujar Çetesinin lideri Cukriva için İstanbul'a uğradığı silahlı saldırıda öldüğü ileri sürüldü. belirtildi Sevgisi ve yanında öldüren foku için Interpol tarafından uluslararası düzeyde arandığı öğrenildi. Haber. Haber. Dünya. Kırmızı bültenli aranıyordu. Suç örgütü lideri İstanbul'da öldürüldü. Kırmızı bültenli aranıyordu. Suç örgütü lideri İstanbul'da öldürüldü. Ülkesinde kırmızı bültenle aranan Sırbistan'ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden Skaljari çetesinin lideri Jovica Vukot için İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda öldüğü belirtildi. Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen Vukot için Interpol tarafından uluslararası düzeyde arandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Sırbistan'ın önde gelen organize yeraltı örgütlerinden Skaljari çetesinin lideri olduğu öne sürülen Jovica Vukotic'in, Şişli'de otomobille seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi. Motosikletle saldırı Sevgilisi ve çocuklarının yanında öldürülen suç örgütü liderinin, motosikletli bir saldırgan tarafından 5 el ateş edildiği, kurşunların bir isabet ettiği kaydedildi. Geçtiğimiz yıllarda bir dizi polisiye soruşturmalara da hedef olan suç örgütü liderinin olay yerinde hayatını kaybettiği aktarıldı. Önceki yıllarda ortaya atılan bir iddiaya göre, Vukot için suikast sonucu öldürülen Sırbistan Başbakanı Zoran Cinciç'in Katili Luka Bojovic ile yakın ilişkisi olduğu iddia ediliyordu. İllia. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık 21.15'e kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Değeri dudak uçuklattı. Böylesi görülmedi. Arap turist kaybolan kolyesine bakın nasıl aradı değerli izleyenler. Böylesi görülmedi. Arap turist denizde kolyesini kaybetti. Bulmak için iş makinesi kiraladı. Değeri dudak uçuklattı değerli izleyenler. Rize'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Limanköy plajında ailesiyle denize giren Arap turist kolyesini suya düşürdü. Arap turistin denizde... Kaybettiği kolyesini bulmak için yaptı. ise şaşkınlık yarattı. Turist iş makinesi kiralayarak arama yaptırdı. Öte yandan Kore'nin değeri adeta dudak çıkarttı. Arap turistinin arama çalışması için yardım istediği şahıs Kore'nin değerinin 120 bin lira olduğunu öne, öne sürdü. Haber. Haber. Yaşam. Böylesi görülmedi. Arap turist denizde kolyesini kaybetti. Bulmak için iş makinesi kiraladı. Devri dudak uçuklattı. Böylesi görülmedi, Arap turist denizde kolyesini kaybetti, bulmak için iş makinesi kiraladı. Devri dudak uçuklattı. Rize'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Limanköy plajında ailesiyle denize giren Arap turist, kolyesini suya düşürdü. Arap turistin denizde kaybettiği kolyesini bulmak için yaptığı ise şaşkınlık yarattı. Turist, iş makinesi kiralayarak arama yaptırdı. Öte yandan kolyenin değeri adeta dudak uçuklattı. Arap turistin arama çalışması için yardım istediği çalıs, kolyenin değerinin 120 bin lira olduğunu söyledi. Rize'deki liman köyü yaşanan bir olay herkeste şok etkisi yarattı. Bölgeye tatil için ailesiyle gelen bir Arap turist, 120 bin TL değerinde olan kolyesini denizde suya düşürdü. Bunun üzerine yaptığı hareket ise şaşkınlığa sebep oldu. Kolyesini bulmak için iş makinesi kiralayan Arap turist, 2 gün boyunca yapılan aramalarda kolyesini bulamadı. Arap turist için zaman zaman dalış yapılarak arama çalışmaları devam ediyor. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları. Kolye bulunamayınca iş makinesi çağrıldı. Çayeli ilçesine bağlı Limanköy plajından ailesiyle denize giren Ali Muhammed Altami, 32, kolyesini suya düşürdü. Durumu fark eden turist, plaj işletmecisi, Aynı zamanda endüstriyel dalgıçlık yapan Zafer Koçal'dan kolyesini bulmak için yardım istedi. Koçal ve beraberindeki can kurtaranlar, bir süre dalış yaparak kolyeyi aradı ancak sonuç alamadı. Kolye bulunamayınca Ali Muhammed Altamli'nin isteğiyle bölgeye dedektör getirtildi. Tarama sırasında dedektör sinyal verince de bu sefer iş makinesi çağrıldı. Sinyal alınan bölgeden iş makinesinin kepçesi yardımıyla çıkartılan kum ve çakırı, süzgeçten geçirildi. İki gün boyunca yapılan aramalarda kolye bulunamayınca iş makinesi bölgeden gönderildi. Koçal ve işletmedeki can kurtaranlar, Ali Muhammed Altammin'in talebi üzerine zaman zaman dalış yaparak aramalarını sürdürüyor. Kolyenin değeri dudak uçuklattı, 120 binası lira. Koçal, A birine Suudi Arabistan'dan tatil için bölgeye gelen misafirin kolyesini denize düşürdüğünü ve kendisinden yardım istediğini söyledi. Koçal, Kolyeyi bulmak için yaptıkları aramalara ilişkin şunları kaybetti. Denizden cihazdan işaret gelince kumun çıkarılarak arama yapılmasını istedi. Kendisi için değerli olduğunu ve 120 bin lira olduğunu söyledi. Makine ücretini vermeyi kabul etti. Üzerine 20 bin lira daha para harcadı. 3 gündür arıyoruz. Makine ile arama yaptığımız yerlerde bir altın küpe ve bir yüzük bulduk. Makine aramasını sonlandırdık. Ara ara biz arkadaşlarla aramaya devam ediyoruz. Keşke bulabilsek. Adres ve telefonunu aldık. Bulabilirsek arayıp kendisine iade edeceğiz. Sabah iki parça daha eşya bulduk ama basit, değersiz kolyeler. İbrahim Cihan Yıldız da kepçenin denizden çıkardığı kumu süzgeçten geçirdiklerini ancak kolyeyi bulamadıklarını dile getirerek aramaya devam ettiklerini söyledi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Altı ay sonra yakalandı, serbest bırakıldı.